Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek kabına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var. Herkese merhaba. Bugün kariyer netin kariyer günlerinde beraberiz bu sene diye yazılım olarak bizler de kariyer netin bu hazırladığı fuara katılarak siz adaylarımızla iletişim kurma fırsatı yakalamak istedik. Ben Süha Onay diye yazılım kurucu ortaklarındanım. Yanımda da bana destek verecek Gülşeh Hanım var. O da İK müdürümüz. Merhaba Gülşeh Hanım. Merhabalar, İsrafil. Karier takibine ve aynı zamanda sizlerle dinleyicilerimize katılım sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, e, şimdi şöyle bir plan yaptık. Biz önce ben e, hem firmayı anlatacağım, kendi tavsiyelerim varsa onlardan sizlere sunmak istiyorum mutlaka. Ondan sonra da Gülşah Hanım e, bizim İK e, politikalarımız hakkında sizlere daha detaylı bilgiler verecektik. Bir verecektir. Bir sunum üzerinden devam edelim. Şimdi ben size neler anlatmaya çalışacağım. Bir kendimden bahsedeceğim hızlıca şirketimizden ve ürünümüzden bahsedeceğim. Çünkü DIA'nın asıl ürünü, asıl değeri DIA, e, ERP, Cloud ERP dediğimiz ürün. Bu DIA'dan bahsedeceğim. Biz ama bu ürünü geliştirerek aynı zamanda gerçekten çok gurur duyduğumuz e, ülke ekonomisine büyük faydalar sağlıyoruz. Bunlar neler? Siz e, bizlerin aranıza katıldığınızda siz de bu buna destek olacaksınız. O yüzden bunlar bizim için önemli iş arama faaliyetlerine mülakatlarda veya hayatınızın geri kalan döneminde kariyerlerinizde size olan bazı tavsiyelerim olacak belirli bir tecrübeye sahibiz umarım bu noktalarda da güzel tavsiyeler de verebilirim ve neden diye de çalışmalıyım noktasıyla hemen bitireceğim çok uzun tutmamaya çalışacağım tabi şu gördüğünüz yakışıklı adam benim 1979 Eskişehir doğumluyum bu Küçük bir ilçede doğdum aslında 10 bin nüfuslu orada Atatürk İlkokulu herhalde herkesin gittiği okulların hemen hemen eskiden hep Atatürk İlkokuluydu. Atatürk İlkokulu'nda okudum ee, daha sonradan 1990 yılında Eskişehir Kılıçoğlu'nun dosyasını kazandım bu ayrı bir e, o, o dönem en önemli sınavlardan biriydi hayatımızdaki sınavlar sizlerin de hayatında var bizlerin zamanında da e, sınavlar olmazsa olmazdı. Ee, her hafta sonu sabahtan e, yarım gün olmak üzere kurslara gider. Anun lisesi kurslarına, cumartesi, pazar. Ee, ve bir anun lisesini kazanmaya çalışırdık. Ee, daha sonradan 97 yılına geldiğimde hazırlık ve dahil 6 yıl ortaokul ve liseden sonra 97 yılına geldiğimizde Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği. Şu anda bilgisayar mühendisliği. Ben girdiğim zaman e, bilgisayar mühendisliğiydi. E, orayı kazanma fırsatım oldu ve e, orada e, asıl mesleğimi öğrenme fırsatı buldum. Bilgisayar mühendisiyim. E, yazılım dünyasındayız ve e, üniversitede aldığım e, derslerle, yaptığım projelerle, arkadaşlarımdan edindiğim tecrübelerle e, üniversite bana birçok değer kattı tabii. Ama burada da size olan tavsiyelerim mutlaka olacak. E, Bilkent'e girdiğimde benim... E, Hemen hemen tüm oda arkadaşlarım ilk e, binde olan e, arkadaşlarımdı. Sınıf arkadaşlarım, diğer bölümlerdeki arkadaşlarım. E, i̇şte ÖSS, ÖYS dönemiydi o zaman. İşte ülke birincileri hep bizim e, aynı yurtta kaldığımız arkadaşlarımızdı. Ama e, iş yaşamında da farklı tecrübelerle, farklı kişilerle e, tanıştık. E, üniversite ne kadar değer katıyor bir insana, not ortalama ne kadar değer katıyor... İleri de sunum ileri noktalarında bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. 2002 yılına geldiğimde üniversiteden mezun olduktan sonra elimizde bir yurt dışına gitme, master yapma, doktora yapma fırsatı vardı veya askere gitme veya bir şirkete çalışma fırsatı vardı. Benim yurt dışına gitme fırsatım da vardı ama Türkiye'de kalıp yazılım tarafında çalışma tecrübesi edinmek istedim. Yapı Kredi Bankası'na yazılım uzmanı olarak girdim. Yaklaşık işte bir, bir buçuk yıl kadar da Yapı Kredi Bankası'na çalıştıktan sonra Diya yazılımı o zamanki ismiyle Likya yazılımı kurduk. 2004 yılında şu anda 2021 yılında 17 yıldır bu şirkette farklı farklı görevlerde bulundum. İlk kurulduğumuzda tabii 2-3 kişi bir her işi e, yapıyorduk, her e, konunun bir tarafından tutuyorduk, yeri geldi müşterilere satışa gidiyorduk, yeri geldi web sitesini geliştirmeye çalışıyorduk, yeri ye, geldi Google Adwords'ten reklam faaliyetlerinde bulunuyorduk. E, fiyat politikaları, müşteri destek politikaları hepsini e, belirlemek üzere hepsinde bil fiil çalışarak e, bu noktaya kadar geldim. E, bu benim hayat hikayem tabii. Hani hem eğitim tarafı, hem biraz tecrübe tarafı. Şimdi Diye Yazılım 2004 yılında kurduktan sonra Diye Yazılım neler e, yaşadı? E, Ottu Teknokent'te kurduk. E, gerçekten eğer girişimciler için bizim e, yaşadığımız süreç, aranızda mutlaka girişim denemesi yapacaklar olanlar da vardır. E, diye Yazılım'ın e, bizim yaşadığımız tecrübeler gerçekten önemli. Biz Cosgap desteğiyle e, kurulmuş bir firmayız. 2004 yılında Cosgap'in Otlu Tekno Kent'teki Kuluçka Merkezi'ne kurulduk. Bu tarz devletin bazı kurumlarının verdiği destekler var ve bu destekler gerçekten çok önemli destekler. Ben geriye dönüp baktığımda Cosgap'in destekleri, TÜBİTAK proje destekleri veya Teknopark'ta olmanın e, vergisel yükümlülükler alanında bizlere destekleri dolayısıyla gerçekten... E, Büyüme esnasında rahat e, büyüyebildik ve bu destekler olmasaydı bizim için e, çok zor olurdu. Yani Türkiye gerçekten ekonomisi çok e, inişli çıkışlı olan bir ülke, iş yapması çok zor olan bir ülke. E, bu desteklerle ayakta durabiliyorsunuz. Destek olmayan sektörler gerçekten e, zorlanıyorlar ama yazılım sektörü, bilişim sektörü Devletinde destek verdi çünkü yani her ülkenin teknoloji ile gelişeceği biliniyor ee, ve işte bilgisayar mühendisliği alanında veya elektronik mühendisliği programcılık bilişim alanındaki tüm mesleklerin hep geleceği olduğu varsayıldığı için e, ülkelerde bu alanlara destek oluyor ülkemizde de bu anlamda destekler var. İşte farklı farklı Avrupa, destek, Avrupa Birliği destekli projeler de gerçekleştirdik. İTA3 i̇şte denilen programlar var, yurt dışına gidip bunların fuarlarına katıldık ve ARGE e, projeleri geliştirmeye çalıştık. ilk etapta daha sonradan bu ARGE projelerinin e, altyapısında ortaya çıkan e, bir yazılım altyapısını da, bulut altyapısını da biz nasıl bir ürün şirketi haline dönüştürürüz diye düşünerek diye uygulamasını çıkardık diye da değişime ilk adım anlamına geliyor. Bulut üzerinden çalışan bir yazılım ortaya çıktı ve büyüyerek devam ediyor. 2010 yılında İstanbul'da satış ve pazarlama ofisimiz açtık. Tamamen bayi kanalıyla büyüyen bir şirketiz. Şu anda 70'e yakın uzman kadrosuyla her yıl büyüyerek çalışıyoruz. E, Devam ediyoruz iş hayatımıza. Ee, şimdi DNA hızlıca şey diyeyim, bir cloud ERP aslında. DNA e, bulut altyapısı üzerinde. Daha önceden biz geleceğin teknolojisi diyorduk ama günümüzün teknolojisi artık bulut altyapısında olmayan hiçbir yazılım yok. Bulut üzerinde çalışan ama hesnekliği hedefleyen bir paket yazılım, ERP yazılımı. Bu ürün gamını görüyorsunuz. Biz e, klasik bir. Gerçekten Türkiye'de çok büyük bu alanda muhasebe yazılımı konusunda e, hizmet veren bizim rakiplerimiz var. Çok büyük firmalar. Biz onlarla rekabet etmek üzere e, var gücümüzle her zaman çalışıyoruz. E, rekabet ettiğimiz noktalardan biri de ürün yelpazemiz. Onlardan çok daha gelişmiş bir şekilde e, biz ürün yelpazemize güveniyoruz. Gelişmiş bir çözüm kütüphanemiz var. E, yani Mobil her şeyin e, odağında olması gereken bir konu. Mobil uygulamalarımız üretim yönetimlerimiz, e-ticaretimiz farklı farklı noktalarda resmi muhasebe yazılımlarımız gibi birçok konuda birçok sektöre hitap eden ERP yazılımları geliştiriyoruz. ERP ne demek bilmeyenler olabilir. Kurumsal kaynak planlama yazılımları diye geçiyor. Yani bir işletmenin A'dan Z'ye tüm kaynaklarını bu personel olabilir, işçisi olabilir, stokları olabilir, her şeyi olabilir. Bunları yöneten yazılımlar anlamına geliyor. Biz Aynı zamanda en sağ altta göreceğiniz bir e-fatura, e-devlet hizmeti veriyoruz. Biz e-fatura entegratörüyüz. Gelirer İdaresi Başkanlığı izin almış ve ERP işi yapan birkaç entegratör firmadan biriyiz Türkiye'de. Şimdi bunları geçeceğim. Bulut yazılımının ne gibi faydaları var diye hani hızlı geçeceğim buraları. Bizim hizmet verdiğimiz müşterilere, e parasal farz, e, riskleri ortadan kaldırıyoruz. Fonksiyonel riskleri ortadan kaldırıyoruz. Ve fiziksel riskleri ortadan kaldırıyoruz. Hani bir muhasebe yazılımı e, nasıl kullanılır bir işletmede? İşte genelde bulut yazılım bulut öncesi ve şu andaki Türkiye'deki işletmelerin %90'ı muhasebe tarafında bulut yazılımı kullanmıyor. Onu da söyleyebilirim. E, i̇şletmeler işte serverlar satın alıyorlar. O serverlara yazılım yükletiyorlar ve işletme personellerinin. Ofislerden, şubelerden, mağazalardan uzak masaüstü bağlantılarıyla veya mobil cihazlarıyla farklı farklı ayarlar yaparak bu serverlara bağlanarak aslında lokaldeki yazılımı kullanabilmelerini sağlıyorlar. Bunun parasal riskleri neler? Bu server donanım ortamını kurabilmek, lisanslar var, donanımsal yatırımlar var, güvenlik yazılımı tarafı var, güvenlik donanım tarafı var birçok parasal risk var burada. E, Fonksiyonel riskler neler? Bu soruları kimler kuruyor? Kimlerden destek alınıyor? Güvenlik anlamında dikkat ediliyor mu? Net performans anlamında network'ü dikkat edecek şekilde kurulması gerekiyor ki bu yazılımları düzgün bir şekilde kullanılabilsin. Bunlar önemli. E fiziksel riskler nelerdi? Bu serverları, bu işletmeler, bu mağazalara gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz. Buradaki fatura satış yaptıkları uygulamaları nerede tutuyorlar? İşte burada arka planda gördüğünüz gibi bir server, bir kablo yumağının içinde mi tutuyorlar? Fiziksel olarak nerede tutuyorlar? Nerede güvenliğini sağlıyorlar? Bunlar hep önemli. Biz... E, veri merkezleriyle çalışıyoruz ve veri merkezlerinde işte süper online'ın e, Ankara temellideki e, Türkiye'nin en büyüğü olacak veri merkezi altyapısını kullanıyoruz. Ve e, bunun üzerinden buradaki serverlar üzerinden e, tüm Türkiye'ye hizmet verme, tüm dünyaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Güvenliği de önemsiyoruz ve biz e, şirket olarak tüm süreçlerimizi gerçekten layığıyla en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. IT tarafımız bilgi güvenliği yönetim sistemiyle ISO 27001 verilerimizin güvenliğini, süreçlerimizin güvenliğini sağlıyor. ISO 22301 iş sürekliliği herhangi bir disaster durumunda, felaket durumunda ben müşterilerime hizmet vermeye nasıl devam edeceğim? Bunun süreçlerini, bunun neler yapmamız gerektiği konusunda Bizi sertifikalandırıyor. ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi sertifikası da vereceğim hizmeti aynı kalitede nasıl devam ettirebileceğimi dışarıdan gelecek risklere karşı nasıl müşterilerimi hala memnun şekilde tutabileceğimi söylüyor. Bunların her yıl denetiminden giriyoruz ve başarıyla geçiyoruz diyeyim. Biraz önce dedim biz eğer bizimle çalışma fırsatı yakalarsanız ülke ekonomisine gerçekten gurur duyacağımız faydalar sağlıyoruz. Bunlar neler? Biraz önce dedim parasal riskleri biz ortadan kaldırıyoruz aslında. Şimdi ülkemiz iki konuda dışa bağımlı biliyorsunuz. Bir enerji iki teknoloji. Enerji konusunda işte doğalgaz yataklar bulunuyor. Çok büyük değil e, ne kadar ne zaman çıkacak ama biz doğalgaz dışarıdan doğalgaz alıp e, oradan elektrik üreten bir e, ülkeyiz ve elektrik en önemli enerji kaynaklarından biri. Araçlar elektrikli oluyor. Bu serverlar e, elektrik olmadan çalışmıyor. Elektrik olmazsa olmaz noktalardan biri. Yani enerji e, bizim için e, ülkemizin dışa bağımlı olduğu noktalardan biri. teknolojide dışa bağımlı noktalardan biri. Biz bunlarda nasıl destek sağlıyoruz? Bizim hizmet verdiğimiz bu COBİ'ler eğer e, lokaldeki bir server kullansalar ne kadar enerji harcarlar diye düşündüğümüzde gerçekten bir işletmenin maliyetlerine değer fazlalaştıracak bir madde. Biz burada DIA'ya geçtiğinde %99'luk bir verimlilik sağlıyoruz. Donanım tarafında biraz önce bahsettim donanımlar alınıyor, güvenlik ekipman alınıyor, onların üzerindeki işte Windows Server lisansları gibi yatırımlar yapıyorlar bu işletmeler. Binlerce dolar tutuyor. Ortalamada İlk yatırım maliyeti hemen hemen 3000 dolardan daha fazla olabilir. Ve her yıl amortisman maliyetiyle beraber bu 600 dolarlar diye düşünün. Bir işletme buna yatırım yapıyor. Biz yine diye olarak bir işletme bunlara yatırım yapmak yerine diye yatırım yaptığını, Diye'ye yüzde %99'luk verimlilik sağlıyoruz donanım tarafında. Ve diyoruz ki eğer 100 bin girişimci bizim yaklaşık 7 bine yakın e, müşterimiz var tüm Türkiye'de. 7 bin tane işletmeye hizmet veriyoruz yazılım muhasebe anlamında, e-ticaret anlamında, e, stok yönetimi anlamında. Eğer 100 bin girişimci Kobi, eğer sadece bulut kullanıyor oluyorsa ülke ekonomisi nasıl bir fayda sağlıyorum ben. Enerji anlamında 200 milyon TL'lik her yıl tasarruf sağlıyorum. Donanım tarafında da 300 milyon dolarlık ilk yatırım maliyetini 60 milyon dolarlık da e, her yıl amortisman maliyetini güncelleme idame maliyetini ortadan kaldırıyorum. Bu gerçekten bizim için önemli noktalardan biri. Biz diye olarak yerli bir firmayız, yerli yazılım üreten firmayız, açık kaynak kullanımına önem veren bir firmayız ve yerli bulut üzerinden işte Amazon'lar, Microsoft, Azure'lar deyip KVKK kapsamında artık verilerin tamamının Türkiye kapsamında Türkiye'de bulunması gerekiyor zaten. Yerli bulut üzerinden yazılımlarını geliştiren ve hizmetini sürdüren bir firmayız. Şöyle saatime de bir bakayım. Şimdi hızlıca tavsiyelerim veya sizlere sunabilecek söyleyebileceklerim neler? Şimdi bir rekabet içindesiniz hepiniz. Hayatınız boyunca şu ana kadar hep bir rekabet içindeydiniz. Nasıl bir gençlik diyorsunuz belki? Hep böyle mi olacak? yani sizi umutlandırmak isterim ama hep böyle olacak. İş yaşamında da böyle olacak. Rekabet her zaman var. Daha önceden işte lise sınavları, üniversite sınavları hep bir rekabet içindeydik. Şimdi iş aslanın ağzında doğru işi, doğru kişiye verebilmek üzerine bizler farklı çalışmalar yapıyoruz. Hepiniz bir rekabet içindesiniz. Burada rekabette öne çıkabilmek için ne olmanız gerekiyor? Herkesin Aynı olduğu bir noktada öne çıkabilmeniz, rekabette kazanabilmeniz mümkün değil. E o yüzden farklı olmanız gerekiyor. Farklı olmak için neler yapabileceğinizi de e, birazdan anlatacağım. Farklı olmanız gerekiyor ama kesinlikle. Kendinizi mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. Bu sertifikalar olabilir. Farklı farklı işte Udemy'de eğitimler olabilir. İlla arkasından bir sertifika olması değil. Ama bu e, de alacağınız bir eğitimi veya farklı yerde bir sertifika eğitimine katıldıktan sonra ücretli ücretsiz fark etmez ücretsiz olması e, sizin için daha iyi tabii. E, bu eğitimlerde öğrendiklerinizi mutlaka uygulamakla ilgili, gerçek yaşamda uygulamakla ilgili neler yaptığımızla alakalı e, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor e, tarafındayım ben. İletişim en önemli noktalardan biri. Bizim mülakatlarda dikkat ettiğimiz... E, en önemli nokta aslında iletişim. Kişi kendini ifade edemiyorsa, en çok tanıdığı kişi kendisini ifade edemiyorsa, müşterisine ürünü nasıl ifade edecek veya müşterisinin ona anlattığı bir konuyu nasıl başka birine ifade edecek? İletişim gerçekten önemli. Bir kişinin bu biraz da karakter meselesi tabii ama her şey geliştirilebilir, bir adım öteye götürülebilir noktalarda. Sosyalleşme önemli. İnsanların birbiriyle iletişim kurması önemli. E, sosyal kişiler e, farklı farklı ortamlara gelen, farklı farklı kişilerle tanışmaktan çekinmeyen, kendini ifade etmekten çekinmeyen kişiler her zaman bir adım öne çıkıyor. E, benim de size tavsiyem bu anlamda kendinize ne katabilecekseniz iletişiminizi kuvvetlendirecek şekilde mülakatlarda ve sonrasında iş yaşamınıza büyük değer katacaktır size. Tecrübe, e, tabii hani üniversitelerde bazen üniversite öğrencileriyle görüşüyorum. E, i̇şte hiçbir firma stajyer almıyor, hiçbir firma işte yeni mezuna e, iş vermiyor gibisinden bazen serzenişler olabiliyor. Mutlaka firmalarda hani daha çok tecrübeli insana e, yer, yer vermek istiyor ki o tecrübeyle beraber hızlı bir şekilde e, o personelden geri e, bildirim alabilsin. Ee, ne bu? Biz bir yazılımcı aldığımızda eğer yeni mezunsa ben ona bazı noktaları öğretmek için veya iş yaşamındaki bu iletişimi öğretmek için, görevlendirmeyi öğretmek için, İK izin süreci nasıl olur? Hani Bunların hepsi birer risktir. Ee, performanslı bir şekilde yazılımını geliştirebilmesi için belki 6 ay geçecek ama tecrübeli bir kişinin 3 e, ayda veya 2 ayda e, geri bildirim ve verimli olmaya başlayacak diyebilirim. Nasıl tecrübe edineceksiniz peki? Bu sadece biz yani mülakatlar iş yaşamında veya staj olarak tecrübe değil. Sizin kendi kendinize yaptığınız e, noktalar bile, e, gelişim projeler bile size bir tecrübe katacaktır. Mutlaka bunlara CV'nizde yer verin, küçük bile olsa ve mülakatlarda bunlardan mutlaka bahsedin. Yani biraz önce dedim, Udemy'den eğitim alırsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Ee, orada yapacağınız bir e, uygulama mesela bir e, javascript kütüphanesi kullanarak bir mobil uygulama geliştireceğiniz bir eğitim aldınız ve bununla ilgili bir uygulama geliştirdiniz. E, bu uygulama size tecrübe katacaktır. Yazılım tarafında veya farklı tarafta muhasebet e, tarafında e, departmanını e, hedefleyen bir personelseniz e, farklı noktalarda kendinize tecrübe katacak bazı e, Deneyimler elde etmeniz gerekiyor. Bu anlamda rekabette öne planına çıkacağınız noktalardan biridir. Şimdi biz diye yazılım olarak e, bayağı da uzattım galiba ama hızlıca devam edeceğim. E, i̇şe alım yaparken ben neye dikkat ediyorum? Hangi üniversiteye dikkat etmiyorum? İnanın dikkat etmiyorum. E, dediğim gibi kendim... E, İyi üniversitelerden birinden mezunum, İlk bindeki birçok arkadaşım oldu ama iletişimi kuvvetli olmayan, biraz önce ne dedim, iletişim çok önemli, İletişimi kuvvetli olmayan insanlar e, olabiliyor ve gerçekten başarısı olabiliyorlar. Her şey sınav başarısı olmuyor, üniversite çok önemli değil, not ortalaması önemli değil. Ee, geçebilecek kadar tabii 2-0-1'le geçmek değil belki 3'ler e, olması en azından insanın sorumluluk bilincini de ne kadar e, ortaya koyduğunu gösterebiliyor bu anlamda. Ama yok işte 3.5 high honor listesi, şeref listesi falan çok önemli şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben ders dışındaki projeler en önemli noktalardan biri bu. Ee, üniversite hayatınızı okuduğunuz müddetçe kendinizi... E, bu noktada geliştirebilirsiniz. İnanın bazen lise öğrencileri e, ne ben stajı almak istiyorum. Bazı lise öğrencileri o kadar e, gerçekten kendini geliştirerek yazdıkları metinlerle bize başvurularda maillerinde e, geliştirdikleri uygulamalarla kendilerini bir adım öne çıkarıyorlar. E, bu öne, bunlar e, gerçekten yapacağınız projeler sizi bir adım öne çıkaracaktır. Staj tarafı iş tecrübesi e, önemli mutlaka e, bunları elde etmeniz gerekiyor ama biz yeni mezunlara da e, şans veren bir şirketiz. E, çünkü yeni mezunlar daha açık odaklı olabiliyorlar, daha hızlı öğrenebiliyorlar, daha hızlı uyum sağlayabiliyorlar. E, bu anlamda e, o başvurulara da mutlaka ihtiyacımız var. İletişim gücü biraz önce dediğim gibi en önemli noktalardan biri bu e, kendinizi ifade edebilmeye Nasıl konuşacağınıza neleri nasıl yapmanız gerektiğine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. Yine en önemli noktalardan biri de sorumluluk bilinci. Tabii bunu mülakat esnasında bizim anlamamız mümkün değil ama iş yaşamına başladıktan sonra bizde çalışırsınız veya başka bir yerde çalışırsınız sorumluluklarınızı Dilen, sorumluluklarını takip eden, işini takip eden personel her zaman bir adım öne çıkıyor ve kariyer basamaklarını çok daha hızlı e, tırmanıyor diyebilirim. Biraz ARGE'ciler, ben kendim de mühendis olarak ARGE'ciler biz e, neler kullanıyoruz, hangi ekipmanları kullanıyoruz onlardan biraz bilgi vereyim. Yazılım dilleri tarafında en çok Pythonu kullanıyoruz. Mobil uygulama tarafında JavaScript kullanıyoruz. Java işte, entegratörlük tarafında bazı uygulamalarla çok az olmasına rağmen kullanıyoruz. Ruby ve PHP'yi web eticaret uygulamalarımızda kullanıyoruz. SQL zaten olmazsa olmaz bir e, yazılım veritabanı dili. E, framework olarak Twisted Network Framework'ını kullanıyoruz. Python çok kullandığımız için e, Twisted Python kütüphanesi. React Native'de JavaScript kullandığımız için React Native Facebook'un geliştirmiş olduğu bir mobil uygulama altyapısı. Mobil uygulamalarımızı geliştirirken de React Native kullanıyoruz. Geliştirme ortamı olarak PyCharm, Eclipse, Visual Studio, Android Studio, Xcode farklı farklı her persona kendisinin hangisinde rahat hissediyorsa onu kullanabilir. Ben yıllar önce yazılım geliştirirken Notepad Plus Plus kullandığımı da çok güzel hatırlıyorum. Kim nerede rahat hissediyorsa onu kullanabiliyor. Veri tabanı tarafında PostgreSQL, en büyük kullandığımız e, veri tabanı, tüm sistemimizin olduğu veri tabanı PostgreSQL. E, buraya kadar gördüyseniz genelde hep açık kaynak e, uygulamalar, açık kaynak sistemler kullanmaya önem gösteriyoruz. Bu hem e, açık kaynağı olan inancımızdan ötürü hem de e, maliyetlerimizi COBİ'lere, ürün, ürün fiyatlarımıza e, ne kadar az yansıtabilirsek o kadar e, doğru oluyor. İşte Qt, C++ kütüphanesi onu kullanıyoruz. Kamu SMA'nin SEO kütüphanelerini kullanıyoruz. Birçok Python kütüphanesi kullanıyoruz. Tüm altyapımız Linux'te. SEF kullanıyoruz. Glass, Trefes bunları bilmeyenler vardır belki ama bunları araştırabilirsiniz belki. KVM, Ansible, Open Nebula, Bulut yönetim uygulamaları ve onların altındaki bazı e, kütüphaneler ve uygulamalar diyebilirsiniz. Elasticsearch Search hızlı aramalar için Redmine proje yönetim uygulamaları, Git, source yönetim, e, source kaynak kaynak e, source yönetim uygulaması, versiyon uygulaması, Raket Chat şirket içi e, chat uygulamamız, Enginix e, gibi gibi birçok altyapı kullanıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi e, sözü Gülşah Hanım'a devrediyorum. O da hızlıca şirketimizin diğer e, İK tarafında nelere dikkat ettiğinden bahsetsin. Teşekkürler. Gülşah Hanım söz sizde. Teşekkür ederim ee, Sıra Bey. Çok pardon. Ben YKAD Departmanı tarafından biraz bahsetmek istiyorum size. İş alım süreçlerimizden. Çok Pardon. Suha Bey de bayağı bahsetti aslında kullandığımız teknolojilerden, işe alım süreçlerimizden ama biz uca bir işe alış, alış, iş alım süreci yürütüyoruz. Çalışan profillerimiz yani insan kaynağımız bizim için çok kıymetli. Adaylarımızın kariyer planlarını ve ilgi alanlarını referans alarak işe alımları ilerletiyoruz. Ardından ekibimize dahil olan çalışanlarımızın oryantasyonu, eğitimi, performansı ve tutundurması konusunda sürdürülebilir bir kariyer planı oluşturuyoruz. Evet. İşe alımlarca benimsediğimiz prensip adayın ve işverenin eşit seçici pozisyonda olduğundan asla uzaklaşmamak, taraflardan ilk birinci ölçümü adayın bilinçli bir seçim yapıp yapmadığından emin olmak. Bu değerlendirme elbette ki şirketler ve çalışanlar arasındaki yolculuğun ilk durağı olan mülakat aşaması oluyor. Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz hatta Siyah Bey de özellikle belirtti, biz adayın okul başarı notuyla transferi tiliyle kristas gibi kısastlarıyla ilgilenmiyoruz, sormuyoruz mülakat esnasında. Mesleki olarak mezun durumu kabul ederek başlıyoruz görüşmeye. Neler soruyoruz ama? Kullandığımız teknolojiler hakkında bir fikri var mı? Acaba akademik kariyer planı var mı? Ne olmayı hedefliyor? Problem çözme yeteneği gelişmiş mi? İletişime ve gelişime açık mı? Kendini ve olayları iyi ifade edebiliyor mu? İş yatkın mı gibi konular üzerine çok odaklanıyoruz. Böyle meraklı, motivasyonu yüksek, uygun aday profilleri hemen dikkatimizi çekiyor. Ve mülakat esnasında adayın bize yönelttiği sorular yine aday hakkında böyle somut bildirimler oluşturmamız açısından çok kıymetli oluyor. Ben genç yeteneklere özellikle öneriyorum siz lütfen iş görüşmelerinde gittiğiniz firmaya görüştüğünüz departmana siz de lütfen sorularınızı yöneltin. Adaylarımızın değerlendirilmesi ilgili pozisyonun birim yöneticileriyle birlikte yapılıyor. Biz Bizim diye olarak tüm departmanlarda işbirliğine dayalı, proaktif bir çalışma kültürümüz bulunmaktadır. Çünkü ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimizin farkındalığıyla bütün birimlerimizle işbirliği içinde hareket ediyoruz. Eee, de fayda var. Pandeminin etkisiyle iç iletişim ve tutundurma alanlarında daha yoğun vesaire yapmaya başladık. Birçok şirket gibi. Ee, mülakatı olumlu geçen adaylarımızı çeşitli HR kişilik evanter testleri uyguluyoruz çünkü potansiyel adayımızın kişisel ve davranışsal özellikleri hakkında az çok bilgi sahibi olmak, ee, onun eğitimini planlamada, performansını değerlendirmede ve kariyerinin kariyer yönetiminde çok etkin rol oynuyor. Ben ee, bir olarak kişilik testlerini testlerine ee, güveniyorum. Uçları birbirine bağlamak gerekiyor ve diğer ucumuz az önce de bahsettiğim gibi kullandığımız teknolojileri şirketimize, yaptığımız işlerin tekniklerine gerçekten ilgi duyuyor mu? noktası oluyor adayımızın. Biz diye olarak ama şeffaflık ve çeviklik motosuyla ekibimizi büyütüyoruz. Şeffaflığın gerek kurum gerekse çalışan açısından çok mühim olduğunun farkındayız ve süreçlerimize yansıtmak için çaba gösteriyoruz. Yöneticilerin, müşterilerin ve çalışanların mevcut durum ile ilgili doğru kararları almasını pozitif anlamda direkt etkilediğini, performansı arttırdığını deneyiniyoruz. Dediğim gibi yani şeffaflık ve çeviklik birlikte büyümemizin anahtarları diyebiliriz. Henüz iş hayatına atılmayan yeni mezun ve adaylara, genç yeteneklere önerebileceğim en önemli şey, yani lütfen çalışmak, üretmek istediğiniz, ilginizi çeken, size yakın, sizi heyecanlandıran, teknolojileri kullanan şirketleri araştırın. Yani lisans mezunu olmakla artık evet iş hayatına atılabilirim algısıyla başvurular yapıyorsunuz, dönüşler olmadığında demoralize oluyorsunuz. Ama ben 16-17 yaşında belki bilinçli, belki tesadüfen kazandığınız bölümün mezunu olarak, daha iş hayatına atılmadan ne yapmak istediğinizi, bilebileceğinizi, farkında olabileceğinizi düşünmüyorum. Ama bunun da deneme yanılma yoluyla yapmaktansa, sürenizi, vaktinizi, kariyerinizi bu şekilde e, zaman harcamaktansa çok araştırmacı olmanızı tavsiye ediyorum. Network oluşturun. Yeni kuşak için hafta teknoloji kuşağı diyebilirsiniz için Z kuşağı da diyor, diyoruz. İletişimi oluşturmak eskiler oranla çok daha kolay. Erişim açık, dijital birçok sosyal ağlar var. Bu platformlarda ilgi ve hayranlık duyduğunuz birçok iş insanını yakından tanıma, özgeçmişini okuma, tecrübelerini takip etme imkanları sunuyor bu platformlar. Bunları biz de yapıyoruz. Bu mecraları kullanmalarını kendilerini şeffaf formunda yansıtan bir de, bir de bu konu çok önemli lütfen kendinizi ifade ederken mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışın yani iş görüşmesi anında acaba bu işi kabul edilebilecek miyim algısından daha çok bu iş yeri bana ne katabilir ben buraya ne kazandırabilirim benim iç motivasyonuma uygun mu bu ortam lütfen bunları gözlemlemeye çalışın sorular sorun sadece İK'lar soru sormuyor genç yeteneklere bunu söylüyorum özellikle. Başka sizlere bağlantıda olmak çok önemli. Sonuç olarak teknoloji çağındayız. Lütfen iletişimde kalma fırsatlarınızı iyi değerlendirin. Network oluşturun. Ama sevgili Üstad İdil Türkmenoğlu'nun da ifade ettiği gibi lütfen network ile torpili karıştırmayın diyerek sözlerimi alıyorum. Teşekkürler Görüş Hanım. Ee, benim sunumum bayağı uzun olunca size biraz... Evet, evet. kusura bakmayın. Bırakın, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura kaldım. Şimdi izleyenlerden gelen bazı sorulara cevap verelim isterseniz, görüyorsanız. Staj programımız var fakat Ankara lokasyonumuzda, ARGE ekibimizde, ARGE departmanımızda var. Hatta işbirliği yaptığımız iki üniversite bulmakta, ODTÜ ve TOB'la çalışıyoruz. Ama zorunlu stajlara yer verebiliyoruz. Staj e, kadromuz da çok da geniş değil e, ama siz dediğim gibi Ankara lokasyonunda düşünüyorsanız başvurularınızı da muhakkak ilka.com.tr'ye iletebilirsiniz. E, zaten arkadaşımız yeni mezun anladığım kadarıyla ve iş, yazılım mühendisliği noktasında yeni mezun. E, biz o noktada her zaman açığız. Biraz önce dediğim gibi yeni mezunlara her zaman destek vermeye açığız. E, Otlu Teknokent'te bizim ARGE departmanımız. Eğer Ankara'da çalışma gibi planınız varsa e, bizim e, mutlaka İKT diye komple adresine CV'nizi iletebilirsiniz ve oradan e, mutlaka güç Hanım'lar değerlendirip e, sizlere geri de dönüş yapacaklardır. Sizin alanınız ITG'li Evet biraz yani. teknik bir konu. E, AVS DevOps alanında Bootcamp'e katıldım. Bu alanda eğitim alırken sizin şirkette de bu tool'ları kullanabilme imkanı var mı? Ee, ne yazık ki yok. Niye yok? Ee, Regülasyonlar dolayı. Yani Regülasyon ne demek? Kanunlardan dolayı. Biz de Amazon daha önceden kullanıyorduk. Hatta S3 tarafını kullanıyorduk. Ee, halen bazı noktalarda kullanıyoruz ama minimuma indirdik. KVKK dolayısıyla hizmet verdiğimiz müşterilerin verilerinin e, devlet de hizmeti verdiğimiz için Türkiye lokasyonlu olması gerekiyor. Ne yazık ki Amazon olduğuna yurt dışına çıktığı için Amazon üzerinden hizmet veremiyoruz. Şu anda tamamen kendi serverlarımızda, kendi bulut altyapımız üzerinden e, hizmet veriyoruz. O yüzden e, AVS tarafında. S3'ün mesela S3'ün bazı API'lerini kullanıyoruz ama e, DevOps tarafında ne yazık ki kullanamıyoruz. Sanım süremiz doldu olsun Evet, teşekkürler tüm izleyenlere. E, mutlaka fuarda standımızı ziyaret edin. Yeni yaptığımız bir reklam filmi var, onu izleyin. Evet. Tekrar yayınlandığında tekrar bu videoyu izleyerek anlattığımız noktalardan e, yola çıkıp bize sorularınız varsa yine İK adresine sorabilirsiniz. Standımızdaki temsilcimize de sorabilirsiniz. Umarım. Teşekkürler. Umarım e, firmamızı iyi tanıtmışızdır sizlere. E, sizlere de kariyerinize başarılar diliyorum. Teşekkürler.